denizi yerken adamlar memleket diyor, kola da sana mı kalmış İskender? <gülüyor> Mağara olacaksın Ya ceza abi ne mağrur olacaksın, Verilenleri olanlar Senin ne işin var? Burada? İkiyenin Ronken'i çekmeye geldim. şey senden başlıyorum. Buradan çıkamazsın İskender. Veta'dan çıkmışım. Kandil'den çıkmışım. Mapuz'dan çıkmışım. Mezardan çıkmışım. Buradan mı çıkamayız? ...hiç muhtirlik yapmadım! Ben yıllarca memleketimi tek başıma savunmuşum! Kendimi mi savunamayacağım? Biz birbirimizi yerken adamlar memleketiyle Polat Alemder! Memleketi sevmek sana mı kalmış İskender? Bir şeyle Memleket laf ettirmem. Herkes hakkını besin, ulan! Kahraman olmayacak. Ya ceddede mağrur olacaksın? Ya cezaevine mağdurulacaksın. Kralları önünde kalan olanlar değil, silah olanlar nedir? Senin ne işin var mı? Türkiye'nin Ronkken'i çekmeye geldim, işe senden başlıyorum. Buradan çıkamazsın İskender. Veta'dan çıkmışım. Kendimden çıkmışım. Mapustan çıkmışım. Mezardan çıkmışım. Buradan mı çıkamayız?